Zaten kitabımızdan okuyacağımız bölümle alakalı olarak paylaşım yapmıştı Merve Farabi ve Bağdat Meşhuri Okulu idi. Yaşar Aydınlı hocamızın bir makalesi Bursa İlahiyattan Yaşar Aydınlı Profesör Doktor Yaşar Aydınlı hocanın makalede tabii Farabi'nin öncelikli olarak hayatı eserleri ve Saadet kavramı, e, saadet kavramı önemliydi ilk başta. Onları bu haftaki derste konuşalım, müzakere edelim istedim. Önümüzdeki hafta inşallah e, kozmoloji, metafizik, ahlak, siyaset gibi, psikoloji gibi Farabi'nin felsefesine ağırlıklı olarak değinmek üzere Makalenin yarısını da inşallah haftaya okuyup müzakere edelim diye düşünüyorum. Şimdi slaytı paylaştım. Şöyle bir bakalım. Ben biraz şey alayım bunu. Slayt görüntüsünü alayım. Evet. Evet arkadaşlar. Farabi'nin öne çıkan yönlerinden başlayalım. Farabi'yi biz nasıl tanıyoruz veya nasıl tanımalıyız? Öncelikle ona bir bakalım. Bir kere ilk önce şunu söyleyeceğiz: İslam felsefesinin kurucu filozofu Farabi. E, halbuki biz İslam felsefesinin ilk filozofu olarak kimi biliyorduk? Kimi söylemiştik? E, tabii ki Kindiyi söylemiştik. Doğru, ilk filozof olarak Kindi'yi sayıyoruz ama İslam felsefesinin temel problemlerini, terminolojisini sistematik bir bütünlük içerisinde kendi özgün yaklaşımlarıyla beraber Grek felsefesinden özellikle Aristoteles ve yeni Platonculuktan aldığı etkiyle sistemleştiren kişi, ilk kişi Farabi olduğu için de ilk Filozof her ne kadar kindi olsa da yani kelamdan felsefeye geçişi sağlaması açısından İslam felsefesi bağlamında kindi ilk filozoftur. Ama Farabi İslam felsefesinin sistem kuran ilk filozofu olduğundan kurucu filozofudur diyoruz. İslam felsefesinin kurucu filozofu. Yine aynı şekilde İslam felsefesinin ilk sistem e, filozofudur diyoruz. Kendine ait sistematik düşüncesi olduğu için, felsefesi olduğu için ve bunu Grek felsefesinin e, yöntemiyle e, yaptığı için e, ilk sistem filozofu olarak Farabi'yi kabul ediyoruz. ki Kendinden sonra da ikinci bir sistem filozofundan bahsedecek olursak İbni Sina'yı sayacağız ileride. Başka nasıl tanıyoruz? Müslüman filozof tipini şahsında yansıtan ilk isimdir diyoruz Farabi için. Ne demek Müslüman filozof tipi? Şöyle yani filozof diyebileceğimiz antik Yunan perspektifindeki bir felsefeyle felsefe yapan, düşünen, yazan bir filozof olarak kabul ediyoruz. Neden? Çünkü ee, düşünce tarihine baktığımızda, felsefe tarihine baktığımızda Farabi'nin muazzam bir yeri olduğunu görüyoruz felsefede. Ee, yani Aristo'dan, işte Platon'dan e, arda kalan felsefenin o grek, antik grek felsefesinin küllerinden yeniden e, ortaya çıkmasını sağlayan, yeşermesini sağlayan, kaldığı yerden devam etmesini sağlayan belki de ilk isim Farabi. Bu anlamda bir filozof sayıyoruz. Büyük bir filozof sayıyoruz. Zaten bütün dünya onu tanıyor. Böyle bir filozofun Müslüman olması da çok değerli, çok önemli olduğundan Müslüman filozof tipini şahsında temsil eden ilk isim oluyor. Hocam neden Kindi olmuyor dediğinizde şunu diyeceğiz. Kindi de Böyle antik Yunan felsefesini hem yöntem olarak hem de işte Aristo'nun felsefesini takip açısından, birebir takip açısından ona sadık kalarak e, felsefe yap, yapan bir isim olmadığı için kimdi, onda daha çok kelami e, bir tarzın ya da dini bakış açısının e, baskın olduğunu gördüğümüz için, e, yani büyük bir filozof e, olarak Hani e, antik Yunan felsefesinin devamını sağlayan tarzda büyük bir filozof olarak saymadığımızdan Kindi'yi e, bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Ama e, tam anlamıyla antik Yunan felsefesinin işte Aristo'dan sonraki takipçileri sayılacak olursa düşünce tarihi açısından Farabi burada kendini hemen ilk e, şahıs olarak gösterecektir. Hatırlayın Aristoteles'in mantığını yeniden hani düzenleyen, tertip eden ve sistemleştiren kişi, filozof olarak Farabi var karşımızda. Bu anlamda kendisine ne deniyor? muallim i Sani, ikinci öğretmen, ikinci üstad. Yani Aristo'yu bir üstad olarak kabul ediyor, onun felsefesine bağlı kalıyor. Antik Yunan felsefesinin yegane hakikat olduğunu ve dinin de o hakikat bağlamında yeniden yorumlanması gerektiğini, değerlendirilmesi gerektiğini düşünen, sanki işte Antik Yunan döneminde yaşayan bir filozofmuş gibi ama Müslüman olan, Müslüman orta çağda yer alan, yaşayan büyük ilk filozof, Fahri abi arkadaşlar. Bu yüzden Müslüman filozof diyoruz. Düşünce tarihinin birinci sınıf filozoflarından biri olarak tarihe geçmiştir. Yani büyük filozoflardan bir tanesi. Mantığı bütün bölümleriyle felsefi müfredata yerleştirmesi nedeniyle Aristoteles'ten sonra ikinci muallim, muallimi sani olarak biliniyor. Yani mantığın kurucusu Aristoteles... Meşhur eseri Organon. Organon'un işte altı meşhur kitabı var. Ee, sonradan buna Forfiryus'un, yeni Eflatuncu Forfiryus'un İsa Gojisi ekleniyor. Yedinci bir kitap oluşuyor. Farabi abi e, buna e, Aristoteles'in diğer kitaplarını da yani yasaklanmış, okutulmamış ve mantık külliyatına katılmamış olan kitaplarını da kattığı için e, kitab Burhan gibi ve topikler gibi kitapları da bunun içerisine kattığı için ve mantık külliyatını dokuz kitaba çıkardığı için Aristoteles'ten sonra bu manada ikinci üstad, ikinci öğretmen ünvanını alıyor ve böylece ortaçağ boyunca tanınıyor. Yine antik helenistik dünyanın felsefe mirasını, İslam kültür coğrafyasının ayrılmaz bir parçası haline getirmesi yönüyle biz onu tanıyoruz. Hani Kindi'de biraz daha müphem bir durum var bu anlamda. Daha ağırlıklı olarak kelamcı yönü ağır bassa da Kindi'nin hani felsefi yönü çok fazla ön plana çıkmadığından antik Yunan felsefesinin belki tercümeler yoluyla Kindi döneminde İslam dünyasına aktarıldığını görüyoruz ama ee, Farabi tarafından Farabi tarafından bu antik Yunan külliyatının ya da sisteminin, düşüncesinin artık İslam dünyasının bir parçası haline gel, geldiğini, getirildiğini görüyoruz. Nasıl ee, direkt Aristoteles'in ve Eflatun'un ve yeni Platoncu e, felsefenin, metafiziğin etkisiyle ortaya çıkardığı içerisinde İslam dininin de kavramlarının, problemlerinin, kurumlarının olduğu kendi özgün felsefesiyle ne yapıyor? Antik Yunan felsefesini artık İslam dünyasının, İslam kültür dünyasının bir ayrılmaz bir parçası haline getirmiş oluyor Farabi. Bu anlamda çok önemli bir filozof. Yine özellikle bilgi felsefesi ve mantık alanında yaptığı çalışmalar, felsefi düşüncenin bu alanlarda yeniden hayat kazanmasında büyük ölçüde etkili olmuştur. Şunu söyleyebiliriz, Farabi aslında bir mantıkçıdır. O felsefenin yegane hakikati olduğunu ve insanın mutluluğa ulaştıracak olan, insanın hayattaki gayesine, yaşamdaki gayesine ulaştıracak, onu ulaştıracak yegane yolun felsefe olduğuna inanan ve felsefe yapmanın da nazari ve pratik bütün ilimleri öğrenmekle mümkün olabileceğini ve bütün bu nazari ve pratik ilimlere insan, insanın girişini onları anlamasını onların yöntemini anlamasını sağlayan şeyin ise mantık olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Farabi için mantık felsefeye girişin bir şartı felsefe ise mutlu olmanın ve hakikate ulaşmanın yegane şartıdır dolayısıyla bu alandaki çalışmaları ne yapıyor felsefeyi canlandırıyor Metafizik meselelerde İbni Sina üzerinden İslam düşüncesini, mantık ve epistemolojiye ilişkin meselelerde de İbn Rüşd üzerinden Batı düşüncesini derinden etkilemiş bir filozof Farabi, Hem İslam düşüncesini etkiliyor hem Batı düşüncesini etkiliyor. Birisini İbni Sina üzerinden diğerini İbn Rüşd üzerinden etkileyen bir isim. Şöyle diyelim, antik Yunan felsefesinin... E, İslam ter, terminolojisiyle problemleriyle kavram ve kurumlarıyla e, harmanlanarak özgün bir felsefe olmasını sağlayan e, ve İslam felsefesinin bu anlamda sistematik bir kurulumunu sağlayan İsfahar abi, onun bu sisteminin devamı İbn Rushd'e kadar. Gidiyor. İbn Rush'ten sonra daha farklı felsefi sistemlerle karşılaşıyoruz. Ama işte Farabi ve İbn Rush't arasında süre gelen e, felsefe, Antik Yunan felsefesinin o e, Aristotelçici e, çoğunlukla Aristotelesçi bakış açısını yansıtan felsefenin kurucusu Farabi. Zaten bu felsefeye ne diyoruz? Meşhahi felsefe diyoruz. Yani işte e, Aristotelesçi felsefe anlamında bir kavram olarak meşrahi felsefe diyoruz. Dolayısıyla meşai felsefenin de e, kurucusu Farabi olmuş oluyor. Yine mille kavramı el mille ya da e, Türkçe'ye çevirdiğimizde din olarak ifade edebileceğimiz kavram çerçevesinde e, ki ona ait bir kavram bu insan hayatının Bütünlüğüne paralel olarak dini, e, dini olanla felsefi olanın bütünlüğünü öngören özgün bir bilim anlayışı ve ona uygun siyasi bir model geliştiriyor. E, Farabi de böyle belli kavramlar var. E, bunlardan en meşhuru felsefesinin üzerine bina edildiği kavram, saadet kavramı. Bunun gibi yine mille kavramı da yani din kavramı da onun felsefesinde başat kavramlardan bir tanesi. Ona göre e, din ve felsefe ilişkisi çözülmesi gereken en önemli e, mesele. Zaten bütün felsefi faaliyetlerine baktığımızda din felsefe problemi üzerinden hareket ettiğini görüyoruz Farabi'nin ve onun amacı hani yegane, hakikat olarak gördüğü Aristotelesçi felsefe ile e, mensubu olduğu dinin, dini uzlaştırmak. Onu birleştirmek. E, felsefeyi baz alarak, felsefeyi referans alarak, onu e, hakikat sayarak dine bakıyor tabii. Burada dinin otoritesiyle felsefenin otoritesini Karşılaştırdığımızda Farabi, e, otorite olarak felsefeyi görüyor, onu o koltuğa oturtuyor ve dini fe, felsefeye uygun bir şekilde Aristotelesci o bakış açısına uygun bir, bir şekilde yorumlamaya çalışıyor. İşte e, sudur nazariyesi mesela bu anlamda bir e, yaratma teorisi olarak karşımıza çıkıyor Farabi de. Aynı şekilde işte vahiy ee, yine bu her şeyi yaratan, her şeyin kendisinden taştığı, zorunlu olarak taştığı Tanrının e, ama yöneten bir Tanrı olarak, her şeyi evrim çeviren bir Tanrı olarak e, vahiy göndermesiyle, faal faal akıl e, vasıtasıyla işte vahiy göndermesiyle ortaya çıkan bir kurum olarak nübüvveti, değerlendiriyor felsefi anlamda. Ona göre peygamber filozoftur biliyorsunuz. Yani filozof peygamber ancak devleti yönetebilir. Devletin başında olabilir. Vahiy alabilir ve insanları aydınlatabilir. Bu vahyin gelişini de yine Aristoteles'ci yi o kozmolojik sistemde yer alan faal akıl aracılığıyla olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz Farabi'ye baktığımızda felsefeyi, o Aristotelesçi felsefeyi e, otorite koltuğuna oturttuğunu görüyoruz. Ve onun perspektifinden e, sahip olduğu bütün formasyonu, bu dini formasyon, din ilimleriyle alakalı e, her şey ya da dinin e, içerisinde bulunan her şeyi, kavramları, kuramları, inançları ne yapıyor? Felsefe perspektifinden, antik Yunan felsefesi perspektifinden yorumlayarak yeni bir felsefe, özgün bir felsefe oluşturuyor. Şimdi Farabi'nin hayatına şöyle bir bakalım. Tam adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlug el Farabi et Türkiye'dir. Genelde Ebu Nasr el Farabi olarak bilinir ismi öyle zikredilir 872 yılında hani hayatıyla ilgili bilgiler her ne kadar biraz kısıtlı ve şüpheli ise de 870, 71, 72 gibi doğum tarihleri söyleniyor kendisi için biz 872 olarak alalım Türkistan'ın Farap yani bugünkü Kazakistan'a bağlı otrar şehri yakınlarındaki bir kasabada Vesic kasabasında dünyaya gelmiş bir isim bir Türk filozof Farabi biliyorsunuz kendi bir Arap filozoftu hemen arkasından Ebu Bekir Razi'yi görmüştük Ebu Bekir Razi İranlı Fars bir filozoftu şimdi bir Türk filozofu görüyoruz Farabi'yi görüyoruz karşımızda Farabi Samaniler Devleti'nin ilim şehri olan Farab'da ilk tahsilini e, tamamlamış. Ve burayı terk ederek böyle olgun bir yaşta, 35 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor Farab şehrinden çıktığında. E, büyük bir ilim yolculuğuna çıkıyor. Yani kendi coğrafyasında e, işte Türkistan, Kazakistan o bölgede, e, İran, Afganistan bugün haritayı göz önünüze aldığınızda ki bütün o ilim şehri şehirlerini o dönemdeki ne olabilir? Taşkent, Buhara, e, Rey, Merv, Bel gibi şehirlerin tamamını dolaşıyor. Buralarda e, ilim tahsilleri yapıyor. Yani büyük bir ilim yolculuğuna çıkmış bir isim. Nihayetinde e, dönemin en büyük ilim merkezine geliyor. Nereye? Bağdat'a geliyor ve Bağdat'ta... Kalıyor işte Horasan üzerinden Bağdat'a geliyor. Bağdat'a geldiğinde bakın ne diyor? 40 yaşını geçmişti. Yani 35 yaşına yaşında işte Farad'dan çıktığını düşünün. Uzun yıllar herhalde bir 10 yıl kadar o Bel, Merv, Buhara, Taşkent civarında ilim tahsil ediyor. Ve sonunda 40 yaşını aşkın bir zaman diliminde Bağdat'a varıyor. Bağdat'ta e, ilk önce Arapça öğreniyor ki Farabi'nin dil e, konusunda yani bildiği diller konusunda çeşitli rivayetler var. Çok abartılı rivayetlere e, kulak verdiğimizde yani onun e, mesela 27 farklı dil bildiğini e, söyleyen rivayetler var. İşte bazı rivayetler 7, 7 dil bildiğini söylüyor. Ama hani e, eserlerinden ve kendisiyle ilgili ifadelerinden çıkarsayacak olursak bir kere zaten Türk olduğu için Türkçeyi biliyor, e, Arapçayı biliyor, Farsçayı biliyor ve Bağdat'ta özellikle Bağdat şehrinin o kozmopolitik yapısını düşündüğünüzde göz önüne aldığınızda e, Yunan kökenli isimler var, Süryani olanlar var, Yunan e, Oradan herhalde uzun yıllar kaldığı için özellikle de Süryanilerle ve bu Hristiyan e, olan işte Süryaniler ve Yunan kökenli isimlerle e, birlikte kalıp felsefe öğrendiği için, mantık öğrendiği için e, Yunanca bildiği ve Süryanice bildiğini de varsayıyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 4-5 farklı dil bildiğini söyleyebiliriz. Bağdat'a geldiğinde e, Bağdat'ta felsefi ilimleri, akli ilimleri okuyor. Zaten e, gençliğinden beri çok meraklı olduğu söyleniyor akli ilimlere. Hatta en çok yaptığı şeylerden bir tanesi işte bu antik Yunan düşünürleri üzerinde araştırmalar yapmak. E, bir Aristoteles hayranı Farabi. Eee tabii Aristoteles'i yeni Platoncu kaynaklardan okuduğu için aslında Aristoteles'e ait olmayan ama öyle olduğunu sandığı eserler üzerinden de Aristoteles'i e, seviyor ama şöyle diyelim, onun okuduğu eserler yeni Platoncu eserler. işte Forfiryus'un e, kaleminden çıkmış, Plotinus'un kaleminden çıkmış, e, Hayrul Mahs isimli eser ya da Teoloji Esulücce dediğimiz o teoloji isminin isimli eseri Aristoteles'e aitmiş gibi okuyor. Ama aslında onlar Aristoteles'e ait değil. Ki orada e, yeni Platonculuğun e, önemini hemen hatırlayalım veya fonksiyonunu. Nedir? Aristoteles'le Eflatun'un görüşlerini uzlaştırmaya çalışan bir felsefi sistemin adıdır yeni Platoncu sistem. Burada esas alınan e, Eflatun'un görüşleridir. Aristoteles'in görüşleri... Ona yaklaştırılmaya çalışılır. Yani Eflatun'a yaklaştırılmaya çalışılır. Dolayısıyla Aristo'nun görüşleriymiş diye okuduğu birçok e, kaynakta Farabi aslında Eflatun'a ait görüşleri okumuş oluyor. Ve ondan sonra ikisinin yani Aristoteles'le Eflatun'un görüşlerinin e, bir karması uzlaşmış halini e, yeni Platoncu kaynaklardan okumuş oluyor. E, ve böylece Aristoteles'i seviyor. Halbuki Aristoteles'e ait olmayan birçok görüşü böylece sevmiş oluyor diyebiliriz. Burada şunu da dikkate alalım. O da aynı yeni Platoncular gibi e, Aristoteles ile Eflatun'un görüşlerini, felsefelerini uzlaştırmaya çalışıyor. Bu konu hakkında da e, kaleme aldığı bir eseri var. Aynı zamanda e, salt olarak Aristoteles'in eserleri, Aristoteles'in felsefesi ve Eflatun'un felsefesi diye de eserleri var. E, buradan şunu anlıyoruz, antik Yunan düşünürlerine karşı olağanüstü bir ilgisi e, var, bir merakı var ve onları araştırıyor. Bu esnada da akli ilimleri ve özellikle de mantığı, çünkü Aristoteles hayranlığı mantığa olan ilgisinden de kaynaklanıyor. Mantığı çok iyi öğreniyor Bağdat'ta. Bu e, Arapçayı da tabii eserlerin çoğu Arapçaya tercüme edildiğinden, antik Yunan e, felsefesine dair eserlerin, Arapçayı da çok iyi öğrenmek için İbni Serraç'tan ders alıyor. Dönemin en önemli dil bilginlerinden bir tanesi Ebubekir İbn İbni Serraç. Ondan e, Arapça, gramer dersleri aldığını biliyoruz. E, başka yine dönemin önde gelen mantık hocası, Hristiyan, mütercim ve yorumcu Ebu Bişr Matta bin Yunus'tan ve yine Yuhanna bin Haylan'dan mantık tahsil etmiştir arkadaşlar. Bunları bilelim. Ee, ne kadar kalıyor Bağdat'ta? 20 yıl kadar kalıyor. 20 yıl kadar tamamen felsefeyle, mantıkla iştigal ediyor. Orada e, öğrencileri de oluyor. Kendisi de öğrenci oluyor. Bu e, Böyle bir isim Farabi evlenmemiş, mütevazi bir hayat yaşamış. Hatta zahidane bir hayat yaşadığını anlıyoruz kaynaklardan. En çok yaptığı veya en çok sevdiği şey genel itibarıyla işte ırmak kenarlarında, su kenarlarında öğrencileriyle oturup uzun uzun felsefi konuşmalar yapmak, dersler yapmak diyebiliyoruz. Peki Bağdat'tan ayrılıyor mu? Evet. Bağdat siyasi karışıklıklara e, sahne olduğu zamanda ne yapıyor? Bağdat'ı terk ediyor. 941 yılında. Nereye gidiyor? Halep üzerinden e, Şam'a gidiyor. Dumaşka gidiyor. E, bir ara Mısır'a gidiyor. Mısır'ı ziyaret edip tekrar Şam'a geliyor arkadaşlar. E, Şam'da Hamdani emiri Seyfü Devle ile iyi ilişkiler kurduğuna dair kaynaklarda bilgi var. Maddi servete değer vermeyen, işte yaşadığı sürece hep bu kendi kökenine ait Oğuz Türklerine ait Orta Asya kıyafetlerini hiç üzerinden çıkarmıyor. Mütevazi giyiniyor yani ömrünü böylece tamamlıyor. 950 yılında arkadaşlar Şam'da vefat ediyor. Yani 80 yaşları civarındayken Şam'da vefat ediyor. Farabi cenaze törenine yine emir katılıyor ve Babus Sagir mezarlığına defnediliyor Farabi. Öne çıkan eserlerine bakalım. Farabi'nin öne çıkan eserleri şurada gördüğümüz gibi El Medine'tül tül Fazla El Medine'tül tül Fazla tıpkı Farabi'nin pardon Platon'un Eflatun'un devleti gibi yani ideal devleti gibi bir ütopya El medine da Fazla'da ilerleyen zamanlarda göreceğiz Farabi'nin felsefesinde temel ütopya Görüşler aslında ahlak ve siyaset üzerine. Yani onun felsefesini işlediğiniz zaman şunu anlayacaksınız. Işte sudur nazariyesi bir tarafa alınacak olursa, kozmolojik anlamda, kozmoloji felsefesi anlamında, geriye kalan ağırlıklı olarak düşüncesini sarf ettiği nokta ahlak ve siyasetle alakalı. Yani bir insan felsefesi yapmış oluyor bu Arabi daha çok. İşte El Medine-tül Fazla faziletli, erdemli bir toplumu, bir devleti anlatıyor ki ona göre, Farabi'ye göre bir insanın tam anlamıyla gerçek anlamda mutlu olabilmesinin yolu içinde yaşadığı toplumun faziletli olmasına da bağlı. Ve yönetildiği rejimin, yöneticinin faziletli olmasına da bağlı. Hiçbir zaman bir birey olarak, tek başına bir birey olarak düşünmüyor insanı. İnsan zorunlu olarak sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla bir toplum içerisinde tam anlamıyla kendi şahsiyetini, kişiliğini oluşturabilir. Bu nedenle içinde yaşadığı toplumun ona kazandıracak çok şeyi vardır. Ve içinde yaşadığı toplum eğer faziletliyse bu insan gerçek anlamda mutlu olabilir. Faziletsiz, cahil bir toplumda yaşıyorsa gerçekten sıkıntılı zamanlar onu bekliyor demektir. Ve onun mutlu olması da çok zaman alacaktır, çok zor olacaktır. Hatta böyle bir toplumda yaşayan faziletli insanlarla ilgili o toplumu terk etmeleri gerektiğini söylüyor. Böyle tavsiyeleri var. Dolayısıyla El Medine Fazla ideal bir toplumu anlatan bir ütopyadır arkadaşlar. Es-Siyasetül Medeniyye, yine hakeza hem siyasetle alakalı hem ahlakla alakalı görüşlerinin bulunduğu başka bir eseri bu. kitabül Mille, din hakkında yazdığı kitap, i̇hsa Ulûm, Farabi'nin ilimler tasnifini ele alan bir eser. Orada ilimleri nasıl tas, tasnif ettiğini biraz sonra yine biz göreceğiz. Tahsilü saade, evet işte temel kavramı saade kavramıdır ahlakla alakalı olarak. Ona göre mutluluk yani saade insanın bu hayattaki gayesidir. Her varlığın bir gayesi vardır. İnsanın da gayesi mutlu olmaktır. Mutlu olmanın yolu nedir? Bütün ilimleri teorik ve pratik olarak kişinin bilmesi hayatına bunu yansıtması ve aklileşmesi, giderek aklileşmesi. Yani maddi varlığından, bedensel varlığından sıyrılıp gerçek varlığı olan, onu gerçekten e, özsel olarak yansıtan e, varlığı olan ak akıl seviyesine ulaşması. Çünkü o kozmolojik anlamda Farabi neyi biliyor? yine Aristoteles'in o kozmolojisini esas alıyor. Ay üstü alem, ay altı alem. Ay üstü alem, mükemmel tanrısal bir alem. Orada değişme ve bozulma yok. Ay altı alem ise değişmenin, bozulmanın, ölümün, yokluğun olduğu bir evren. İnsan nerede? Ay altı alemde. Ama e, insanın ay altı aleme ait kısmı neresi? Onun bedeni, cismi. Peki, Ayaltı âlemde olmasına rağmen insanın tanrısal bir yanı var mı? Var. Nedir? Onu bütün nefislerden ayıran özelliği. Bütün nefislerden kastımız, malum Antik Yunan düşüncesinde üç tür nefis var. Bitkisel nefis, hayvani nefis, insani nefis. Bitkisel nefis hareket etmeyi ve beslenmeyi bilir. Hayvani nefis idrak gücüne de sahiptir bunun üstünde bir takım duygu gücüne de sahiptir. Peki insani nefis, insani nefis bu iki nefiste olmayan düşünme ve konuşma gücüne sahiptir. Dolayısıyla düşünme ve konuşma gücü yani akıl gücü insanı bu ay altı alemdeki bütün varlıklardan farklı kılar. Çünkü bu özellikler Farabi'ye göre ve Antik Yunan düşüncesine göre nedir? Tanrısal özelliklerdir. Dolayısıyla İnsan her ne kadar ay altı alemde olsa da potansiyel olarak e, tanrısal aleme yani ay üstü aleme ait özellikler göstermektedir. Ve e, bu potansiyelin aktive edilmesi gerekir. Aktüel hale getirilmesi gerekir. Peki bu nasıl olacak? İşte burada e, Farabi diyor ki insana düşen görev e, gayesine doğru ilerlemek. Gayesi nedir? İşte felsefe öğrenmek ve aklileşmek. Giderek aklileşmek. Çünkü insanın özü, cevheri akıldır Farabi'ye göre. Ve onun gayesi de e, direkt aklın kendisi olacak şekilde bir varoluşa sahip olmak. Yani özüne dönmek. O zaman bedensel olandan, cisimsel olandan sıyrılması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacak? Kendi gayretiyle yapacak ama Yine tek başına bunu yapamayacak, hem toplum faziletli olacak, hem yönetim faziletli olacak, hem kendisi faziletli olacak. Bütün ahlaki erdemlere sahip olacak, arkasından nazari ilimlere ve pratik bilimlere sahip olacak. Sonra bir de faal aklın kendisiyle buluşması gerekecek. Yani bütün bunları yaparsa insan faal akılla bir ittisal, bir buluşma bir irtibat sağlamış olacak. Faal akıl kimdir? Faal akıl ay üstü alemle ay altı alem arasında bulunan 10. akıldır arkadaşlar. Bu kozmolojik sistemde faal e, akıl ne yapar? E, ay üstü alemin bütün tanrısal özelliklerini taşıdığı için hikmete sahiptir. E, bilgiye sahiptir. Ve altı alemdeki varlıklara dağıtır bunu. İşte bunu kimler alabilir? Onunla irtibat kuranlar alabilir bu hikmeti. Dolayısıyla Farabi'nin amacı, gayesi yani insana koyduğu gaye, insanın mücadele ederek, çabalayarak cismaniliğinden, bedensel yapısından sıyrılıp o ay üstü akılsal ve tanrısal varoluş özüne dönmeye çabalamasıdır. Bunu yaparsa faal akıl da ona dağıttığı hikmetinden ne yapar? Pay verir ve faal akılla bir irtibat kurduğu zaman artık aktüel bir akla sahip olmuş olur ve akılsal bir varlık haline gelmiş olur. Böylece mutlu olacağını söyler insan. Dolayısıyla Farabi de mutluluk demek tam anlamıyla e, akli erdemlere e, ve bununla beraber ahlaki erdemlere sahip olmayı ifade eder. Ancak bir şeyi daha ekler der ki yani e, insan e, bu dünyada e, tam anlamıyla bedensel varlığından kurtulamayacağı için gerçek mutluluğu burada elde edemez. Öte dünyada, ahirette ancak gerçek mutluluğu elde eder çünkü cisminden kurtulmuş olacaktır. Hatırlayacak olursanız e, Gazali'nin e, tehafütül felasifede eleştirdiği hatta işte Farabi ve İbni Sina'yı küfürle itham ettiği noktalardan bir tanesi neydi meselelerden bir tanesi işte haşrin cismani olup olmaması meselesi. E, filozoflar Cismin bu dünyada kalacağını, bedenin bu dünyada kalacağını ve ahiretteki yani hayatın ruhani olacağını söylüyorlar. Gazali buna itiraz ediyor Kur'an'dan aldığı nasi bilgilerle. Diyor ki hayır öyle bir şey yok. Bu bedensel olacak. Hem beden hem ruh birlikte olacak ahiret hayatında. Dolayısıyla siz diyor Kur'an'a ters düştüğünüz için küfre girdiniz. Küfürle onlara itham ediyor. İşte bakın mesele nereye dayanıyor? Mesele Farabi'nin tüm felsefesinin temeline dayanıyor. Farabi felsefesini cisimsizlik üzerine kurmuş bir e, ahlak ve siyaset felsefesiyle örmüş yani bütün felsefesini. İnsan cisme ne kadar bağlanırsa o kadar insaniyelikten çıkıyor. İnsan olmaktan çıkıyor. Cisminden, bedeninden ne kadar sıyrılırsa o kadar insan oluyor. Şimdi böyle düşünen bir ismin bedenini ahirete götürmek gibi bir gayesi olur mu olmaz ona göre cisim beden burada kalacak ve gerçek mutluluğu ahirette insan böylece yakalamış olacak diyor. Ee, yine eserlerinden et tenbih ala sebilis saade aynı şekilde saade kavramı üzerinden ahlak felsefesini içeren bir eser eee fusulü fusulü'l Var. Aynı şekilde siyaset e, felsefesini içeriyor burada e, bu eser. El Cem Beyne Hakimeyn, işte daha önce de söylediğimiz gibi iki e, büyük filozofun e, Eflatun'la Aristoteles'in görüşlerinin birleştirilmesi. Yani ikisinin görüşlerini birleştirmeye çab çabaladığı, uzlaştırmaya çabaladığı eseri bu. El İbane an Qaradi Aristotalis, fi Kitab Ma'badet Tabiyya. E, bu da yine Aristoteles'in Metafizik Kitabı hakkında e, ki yazısı. Metafizikte acaba Aristoteles ne yapmayı kast ediyor, ne yapmak istiyor gibi bir soru üzerinden e, o soruya verdiği cevapları içeriyor bu eser. Meanil Akıl, aklın manası şeklinde bir eser var yine. Çok kısa müsaadeniz isteyeceğim. Evet. Risaleti miyem bari en yuqdem kabla taalml felsefe. Yani e, felsefeyi öğrenmek isteyenlerin ve felsefeyi öğretenlerin işte bilmesi gerekenler, sahip olması gerekenler diye felsefe e, öğrenmek isteyenlere yönelik yazdığı bir e, eser. Kitabul huruf, el-elfazül müsteamele fil mantık. Mantık kitabıyla alakalı, mantıkla alakalı görüşlerini, e, yine oradaki e, lafızları, eserleri, ele aldığı teknik bir eseri bu. E, ve El-Musikal Kebir, yine müzikle alakalı e, Farah kalem kaleme aldığı bir eserin öne çıkan eserleri arasında sayabiliriz. Şimdi Farabi'nin eserleri hakkında temel bilgiler var. E, erken yaşlarında tanımaya başladığı Aristoteles felsefesini derinlemesine tetkik ediyor. Az önce de üzerinde durduk kendi felsefesini de buradan aldığı ilham ve ilkeler doğrultusunda geliştiriyor. Farabi sadık bir Aristoteles takipçisi. Bunda hemfikiriz. Eee Aristoteles'in Kitabın Nefs isimli eserinin bir nüshası üzerinde Farabi'nin el yazmasıyla bu kitabı 200 kere okudum ibaresinin yazılı olduğu belirtiliyor. Yani bakın Aristoteles'le ne kadar iştigal etmiş, ne kadar meşgul olmuş. Başka bir kaynakta da işte metafizik kitabını 40 kere okudum ama hala anlamadığım noktalar var dediğini biliyoruz. Yine Aristoteles'in Yorum Üzerine adlı eserine yazdığı şer, Aristoteles'in eserlerine yazdığı yorumların günümüze ulaşan en kapsamlısı olup, klasik şer geleneğinin en güzel örneklerinden biridir. Yani yorum üzerine isimler ne yazılışar meşhurdur ve şerh geleneğinde en güzel örneklerinden birini yansıtmıştır burada Farabi. Organon külliyatına dair telif çalışmaları arasında ise Kitabul Burhan ve Kitabul Cedel onun Aristoteles mantığına yönelik özgün yaklaşımlarını ve yorumlarını içermesi açısından oldukça önemlidir. Bunu da e, Aristoteles'in e, mantığını tamamlama e, hususunda yaptığı çabayla ilişkilendirebiliriz. i̇hza ül felsefe kapsamındaki disiplinleri, tanımları, problemleri ve literatürü ele alıyor ve bir ilimler tasnifi sunuyor bize. E, El-İbane, az önce de bahsettik, Aristoteles'in Metafizik adlı eserinin her bir bölümünün kapsamını ve Genel olarak metafizik kavramını inceleyen bir eser. Bunlardan bahsettiğimiz için burayı ben geçeyim. Evet, Farabi'nin temel felsefi ilgileri ve özgün çalışmaları ahlak ve siyaset üzerine, bunu da özellikle belirtmiştik, metafizikle başlayıp siyasetle sona eren ve kendi felsefi sisteminin ana öğretilerini ihtiva eden Kitabu Mabadet Ara'i Ehli Medinetul Fazila yani erdemli şehir halkının görüşlerinin ilkeleri ile kaynaklarda Kitabı Siyasetil Medeniyye veya Mabadeul Mevcudat yani şehir yönetimi adıyla anılan eser bu kapsamda ifade edilebilecek iki temel metindir. Şunu hatırlatalım arkadaşlar. İslam felsefesinde ya da işte İslam ahlak felsefesinde Ahlak deyince üç şey akla geliyor. Birincisi bireysel ahlak yani kişinin ahlakı sahip olduğu değerler sahip olması gereken erdemler anlatılır. İkincisi tedbirül menzil dediğimiz kavram ilim daha doğrusu tedbirül menzil ev yönetimi demektir. O da bir ahlaktır İslam düşünürleri için çünkü kişi kanaatkar olmayı, sorumluluk sahibi olmayı, e, paylaşmayı e, ve ilk temel ahlaki bilgileri evde, ailede öğrenir. Dolayısıyla ev yönetimi, evdeki e, sistem, küçük bir toplum e, prototipi olduğu için İslam düşünürleri tarafından ahlakı ilgilendiren bir alan olarak ele alınmış ve tedbirül menzil diye bir ahlak bilimi ev yönetimi isimli bir ahlak bilimi oluşturulmuş üçüncüsü ise şehir yönetimi arkadaşlar yani işte tedbirül müdün şeklinde ifade edilen şehir yönetimi ki burada şehirden kasıt Aslında devlet yani devlet yönetimi O da bir ahlaki mevzu ve aynı mevzu Farabide de var Farabi Ahlak deyince siyasetle bunu ilişkilendiriyor, bunu iç içe geçiriyor. E, ahlak siyasetten bağımsız olamaz, toplumdan bağımsız olamaz. Çünkü kişi davranışlarını yaptığı zaman ahlaki anlamda ne yapıyor? Başkasını etkiliyor ya da başkasından etkileniyor. Kendisini bir ben olarak, başkasını da benim dışındaki varlıklar olarak görüyor ve ya onları etkiliyor ya da onlardan etkileniyor bu karşılıklı etkileşim toplumda mümkün olduğu için Farabi'ye göre bireysel ahlak da toplumsal ahlak da bireylerden ya da toplum toplumdan bağımsız olarak var olamaz bu anlamda işte felsefesini ahlak ve siyaset bir anlamda etik politik dediğimiz bir bağlamda ortaya koyuyor. Eserleri de bununla alakalı. Yine bunların dışında mutluluk, erdem, toplum hayatı, siyaset ve din meselelerini çeşitli açılardan ele aldığı eserleri işte Kitabu Tahsilu Saade, Kitabu Tembi Halabiilu Saade, Fusuulül Medeni, yine aforizmaları var mesela. Din üzerine isimli Kitabül Millesi var. Bunları da bilmemizde fayda var. Evet, Farabi'nin felsefesinin genel yapısı aslında birçoğunu anlattık ama burada aldığımız notları da tekrar etmemizde fayda var. Farabi genel olarak Yunan felsefe geleneğine bağlı bir filozof. Kesinlikle yani böyle bir şey. Bunu söyleyebiliyoruz. Ee, hani bir İslam filozofu olması e, onu acaba antik Yunan felsefesinden e, kopmuş tamamen İslami Düşünceler ya da işte inançlar çerçevesinde yaptığı bir felsefeyle e, mi İslam filozofu olduğu düşüncesine kapılıyor öğrencilerimiz ya da e, dışarıdan bunu okuyanlar. Öyle değil. İslam filozofu olması e, filozofların İslam medeniyetine ya da İslam toplumuna ait bir, bir şahıs olmalarıyla alakalı. Yani Farabi'nin işte Müslüman bir coğrafyada doğmuş Türk bir isim olmasıyla alakalı bir şey. Onun İslam filozofu olması. Onun aslında filozof olması burada önemli. Filozof olması da Yunan felsefe geleneğine bağlı olmasıyla alakalı. Dolayısıyla Aristoteles'i takip etmesiyle, Yunan düşüncesini, onun yöntemini, sistematiğini takip etmesiyle alakalıdır. Bu anlamda Yunan felsefesine bağlı. Temel iki kaynağı var, Eflatun ve Aristoteles. Filozof olarak Farabi'nin konumu, Yunan felsefesinin Aristoteles'ten sonraki gelişimiyle doğrudan bağlantılıdır. Aristoteles'ten sonra felsefe, büyük ölçüde merkeze Eflatun'un ikinci sıraya Aristoteles'in konulmasıyla yapılan bir uzlaştırma ve bir şerh geleneği olarak varlığını sürdürmüştür. Bu ifade bize neyi anlatıyor? Yeni Platonculuğu, yeni Eflatunculuğu anlatıyor. Çünkü yeni Eflatunculuk ne yapmıştı? Eflatunu birinci sıraya, Aristoteles'i de ikinci sıraya koyarak onların görüşlerini birleştirmek, uzlaştırmak vasıtasıyla yeni bir felsefe sistem ortaya koymuşlardı. İslam düşüncesi ya da Müslümanlar felsefeyi yeni Platonculuk üzerinden tanıdı. Direk Aristoteles'ten ya da Platon'dan kalan eserleri kendileri tercüme ederek edinmediler. Yeni Platonculuğun yaptığı şerhler üzerinden tanıdılar. Dolayısıyla İslam felsefesinde temel mesele Aristotelesçi bile olsa filozoflar aslında onların Yeni Platoncu bir metafizik anlayışla Aristoteles'i tanıdığını biz görüyoruz. En önemlisi işte bu tanrıyı bir olarak ve her şeyin kendisinden taştığı bir olarak düşündükleri sudur nazariyesine baktığımızda bunun Plotinus'un e, tanrı görüşüyle birebir e, eşdeğer olduğunu görüyoruz. Peki Farabi buna ne eklemiş? İşte Farabi e, mesela antik Yunan düşüncesindeki tanrı, Fikrine şunu ekliyor. Bakın Antik Yunan düşüncesindeki tanrı fikri deyince aklımıza ne gelecek? Her şeyin ilk sebebi olan hareket ettirici tanrı. Başka? Başka bir şey yok. Hareket ettirir, her şeyin ilk sebebidir. Her, her şeye gayesini verir ve öyle bırakır. Bir anlamda deist inancın tanrısı gibi, Aristoteles'in tanrısı. Ama Farabi abi... E, Yeni Platonculuğun da buna tanrı fikri, bu tanrı fikrini eklediği şeyi de hemen söyleyelim. Yeni Platoncular da diyorlar ki tanrı birdir ve her şey ondan zorunlu olarak taşmıştır. İşte bu ayüstü alemin oluşumunu o her bir gezegenin birer tanrısal akıl olduğunu iddia ediyorlar ve tanrı birdir, kendisi bir düşüncedir, bir akıldır. Ve ilk önce kendisini düşünür. Bu düşüncesinden hemen hop ikinci bir akıl meydana gelir. Ve o aklın cismi bir gezegen olarak ayüstü alemde var olur. Ve birinci akıl ona bir gaye verir. O da kendisini ve kendine, kendini var eden o ilk aklı düşünür, o ikinci akıl. O da ondan da üçüncü akıl taşar. Bu böylece silsile yoluyla 10. akla kadar gelir ki 10. akıl faal akıldır. Farabi işte bu sisteme şunu ekliyor. Faal akıl Cebrail'dir diyor. Ve Tanrı öyle sadece kendisinden zorunlu olarak varlıkların taştığı ilk sebep değil, aynı zamanda müdebbir olan bir tanrıdır. Yani her şeyi evirip çeviren, her şeye müdahale eden bir Tanrı'dır. Her şeyi yeniden yaratan bir Tanrı'dır. Dolayısıyla Farabi ne yapıyor? İslam düşüncesinden bu evirip çeviren, müdebbir olan sıfatıyla Tanrı'ya bu sıfatı ekliyor. Antik Yunan'daki ve yeni Platonculuk'taki Tanrı anlayışına. Faal aklı Cebrail ile özdeşleştiriyor. Cebrail'dir Diyor. İşte o Tanrı'dan aldığı vahiyleri e, ay altı alemdeki varlıklara ilham ediyor. Yani ilham olarak veriyor. Ama bundan kimler nasipleniyor? İşte peygamber e, nasipleniyor ki o da filozoftur zaten. Filozof peygamberdir. Ayrıca faal akılla iptisal kurabilen, sağlayabilen e, akli erdemleri ve ahlaki erdemleri edinmiş İnsanlar, kişiler sağlayabiliyor. Dolayısıyla bakın Farabi ne yapıyor? Aslında Aristoteles'in fikirlerinden sapmıyor. Çünkü yeni Platonculuğun fikirlerini de onun fikirleri olarak görüyor. Aristoteles'e ait olarak zannediyor. Onu takip ediyor. Ama İslam düşüncesini de, İslam dinini de inandığı bu Aristotelesçi felsefe sistemine uygun hale getirmeye çalışıyor. Yani felsefe perspektifinden dini değerlendiriyor arkadaşlar. Ee, yine yeni Eflatunculuk, Aristoteles üzerine yapılan felsefi araştırmaları da bünyesine katarak, antik dünyanın felsefi mirasını tevarüs eden İslam dünyasına Eflatun ve Aristoteles'in iç içe geçmiş, yer yer birbiriyle karışmış belirsiz bir resmini sunmuştur, diyoruz. İslam dünyasında gelişen felsefe, süreç içerisinde yer değiştirmiş fikirleri ait oldukları yerlere iade etmek. Burası önemli. İslam felsefesine, bakın, e, biçilen fonksiyon ya da İslam felsefesinin ne yaptığını e, bu cümlede görebiliriz. İslam dünyasında gelişen felsefe, Süreç içerisinde yer değiştirmiş fikirleri ait oldukları yerlere iade etmek suretiyle bu felsefe resmine bir belirginlik kazandırma sürecinden ibarettir aslında. Ve bunun başında ilk isim olarak kim var? Farabi var. Başta Farabi olmak üzere 10. yüzyılda yaşamış Bağdat meşşayilerinin çalışmaları mantığın söz konusu özet aktarımlarından ziyade doğrudan organonun kendi metinleri üzerinde yoğunlaşmaktaydı. İşte bu bağlamda Farabi kendi görevinin Aristoteles'in metnine yönelik çoğu Süryanice özetlerden kaynaklanan yanlış yorumları temizlemek ve aradaki kopukluk döneminin ardından hakiki meşayi öğretiyi ihya etmek olduğunu düşünmüştür. Farabi abi kendisine mantık konusunda bir vazife biçiyor. Diyor ki Aristoteles mantığının belli kitapları belli zaman diliminde, işte bu Hristiyanlığın özellikle Roma'nın resmi dini olmasından sonra Aristoteles'ci okullarda mantık kitabının işte Burhan kısmı, ikinci analitikler dediğimiz, Burhan kısmı, işte safsata kısmı e, okutulmamış, yasaklanmış Hristiyanlığa zarar verir düşüncesiyle. Benim görevim bunları okuyup, şerh edip, yeniden bu külliyata eklemek diyor ve mantığı dokuz kitaplık bir külliyat haline getiriyor. Bu nedenle kendisine ikinci öğretmen deniyor arkadaşlar. Bir şeye daha dikkatinizi çekeyim. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Ya Müslüman bir düşünür neden antik Yunan düşüncesini öyle aynen takip ediyor? Hiç yani düşünmüyor mu? Mesela ben de hayret etmiştim. Ya yani bu ay üstü alem, ay altı alem, bu kozmolojiye girmeye ne gerek var? Yani işte gökyüzüne bakıyorsunuz, hani yıldızları görüyorsunuz, gezegenleri görüyorsunuz, eyvallah. Ya Bunların tanrısal varlıklar, akıllı varlıklar, canlı varlıklar olduğunu nasıl düşünüyorsunuz? Bunun temel sebebi aslında şu arkadaşlar. Aristoteles'i bir üstad olarak görüyorlar, meşayi filozoflar. Şimdi siz bir insana üstad diyorsanız, hocam diyorsanız, onun söylediklerinin yanlış olmadığını düşünürsünüz. Ne düşünürsünüz başka? Ya o söylüyorsa doğrudur, ama bana garip geliyorsa da, anlamsız geliyorsa da, bu benim anlayışımın kıtlığındandır. Ve benim bunu anlamak için çaba göstermem gerekiyor, diye düşünüyorlar. Aslında temel sebep bu. Aristoteles, üstattır çünkü muallimul evvel böyle görüyorlar. Şimdi muallimul evvel dedikleri zaman Aristoteles asla hata yapmaz. Ee, bir eksiklik görüyorsak, bir yanlışlık görüyorsak, bu bizim anlayışımızın kıttığındandır diye düşünüyorlar. İkinci sebep ise yani yukarı alemin yani gökyüzünün cisimsel olarak, pozisyon olarak, resim olarak çok değişmediğini. Yani yıldızlar, gezegenler aynı yerlerinde duruyorlar. Parlaklar. Şekil olarak işte oradaki şekiller hep aynı duruyor. Yok olmuyor. Yani yıldızlar yayıp yok olmuyor. Dağılıp yok olmuyor. Güneş daima var. Ay daima var. Ama yeryüzünde insanlar ölüyor, savaşlar oluyor, depremler oluyor, devletler yıkılıyor. Yani yeryüzündeki bu ay altı alemde Oluş bozuluş devam ederken gökyüzüne bakıyoruz diyorlar, hiçbir şey değişmiyor. Demek ki orası değişmeyen, mükemmel bir alem. E, mükemmel olan ancak tanrıdır ya da tanrısal olandır. Dolayısıyla bakın bu sistemi zorunlu olarak böyle kurma ihtiyacı hissediyorlar felsefi anlamda. Böyle bir mantalite var. Evet, Farabi'nin önderliğinde oluşan ve İbn-i kadar devam eden mantık geleneği içerisinde organon çalışmaları tarihteki en yüksek olgunluk noktasına ulaşmıştır. Hristiyan gelenek içerisinde teolojiye göre konumlandırılan ve daha önce tıpla ilişkilendirilen mantık Farabi ile başlayan ve Gazali'nin kritik değerlendirmelerinde son noktasına ulaşan İslami gelenek içerisinde Dini, akli her tür bilginin kriteri haline gelmiştir. Hakikaten de öyledir. İslam düşüncesinde özellikle de yani Farabi'nin bu ilk çabasından, ilk çabasın ardından, Gazali'nin de mantığı öven ve mantığı gerçekten de bilimlere, ilimlere bir giriş şartı öğrenilmesi gereken bir yöntem olarak sayan görüşlerinden sonra bütün eserler. Kelam olsun, fıkıh olsun, e, tasavvuf olsun, yani aklınıza gelebilecek bütün dini ilimler ve akli ilimler mantıkla başlamıştır arkadaşlar. Önce bir mantık anlatırlar eserlerde, klasik eserlere baktığınızda arkasından hangi meseleyi anlatacaksa onu anlatırlar. Dolayısıyla mantığın böyle tartışmasız bir hakimiyeti söz konusu olmuştur. E, hocam araya girebilir miyim acaba? Tabii. Tabii. Ee, az önce dediğiniz şeyle ilgili e, hani öyle görmüşler ya e, Aristo e, bizle yani olaya daha iyi bakmıştır bizim göremediğimiz şeyleri görmüştür ondan dolayı o metodolojiyi incelemişler vesaire. E, evet. Aristo'nun yaşadığı dönemde hocam hani ilahi din olarak Yahudiler mi vardı yani tam e, tarihler, tarihsel olarak yani Hristiyanlar Aristo'nun ya da... Aristo tabii yaşadığı dönemde Yahudilik vardı evet ee, Hristiyanlar ama Hristiyan da Hristiyan vardı klesi... evet yaşadığı e, coğrafyada din olarak, yani çok dinlilik, çok tanrılı bir din vardı. Antik Yunan'ın e, meşhur mitolojik e, insansı tanrıları vardı. Dolayısıyla, e, ama yine de Mısır'a gitmiş olan işte e, doğa filozoflarından, e, Pisagor, e, Pisagor'dan sonra da gitmiş olan isimler var. Onlar Mısır'a gidip e, bir takım öğretilerle dönüyorlar. İşte bu Öğrendikleri şeyler aslında Yahudilikten, işte Hz. Musa'dan kalma, Tevrat'tan kalma bilgilerdir deniyor. Aristoteles de tabii ki bu bilgilere ulaşmış oluyor. Ama hı hı. bizzat yaşadığı Atina'da yani din yok bu anlamda. Bir tek tanrılı din söz konusu değil. Hocam acaba mesela Hristiyanlar e, Aristodan dolayı da değil ama her seferi şey yapıyorlar kapı kapatıyorlar adeta Yahudiler acaba bu konuda ne yapıyorlar hani e, dediniz ya acaba bir mesela ben şöyle düşünürüm e, ya Aristo burada yanlış söylemiş ya da Farabi. çünkü bizim hani birazcık e, ama mesela Farabi nasıl bakıyor olaya? ya ben anlamadım ama burada an, yani ben anlamadım burada emin müstahdim daha iyi bir şey söylemiştir hani evet. burada farklı bir gelenek var. Acaba Yahudiler bu olaya nasıl bakıyor yani Aristoteles'in bu olaylarına Yahudilerde evet aynen günümüzdeki evet, Yahudiler e, bir Yahudi de, bir o... filozof Farabi'den sonra Farabi'nin eserleri üzerinden felsefeyi Antik Yunan felsefesini ve mantığı okuyor ve değerlendirmelerini aynen Farabi gibi yapıyor. Maimonides meşhur Yahudi filozof Maimonides. Dolayısıyla aslında çok değişen bir şey yok. Onlar da e, Farabi'yi takip ediyorlar. E, Aristoteles'i haklı olarak veya felsefeyi temel alarak böyle düşünüyorlar. Hocam araya girme imkanınız var mı acaba? Tabii tabii müzakere ediyoruz zaten. Tamam. O zaman Değil bir şey sormak istiyordum hocam. Şimdi sudur teorisi üzerine duruyorlar daha çok anladığım kadarıyla. Evet, evet. Yalnız sizin bahsettiğiniz müdebir sıfatıyla, mükemmel olan tanrıyla, tanrı kavramıyla sudur teorisi sanki çelişiyor. Çünkü sudur Hı. teorisinde bir zorunluluk meselesi var. Şimdi bu konuyu nasıl açıklamak daha doğrusu bu konuyu nasıl açıklayacağız? Bu konu hakkında ne diyebilirsiniz? Aslında zorunlu varlık kavramı tabii şeyle beraber Plotinus'la beraber şeye giriyor da Tanrı kavramına ama şöyle düşünelim siz rasyonel olarak, akli olarak varlıkların oluşumunu izah etmek durumundasınız. Dolayısıyla her şeyin bir sebebinin olduğu fikri üzerinden bunu yapıyorsunuz. Yani nedensellik fikri üzerinden. Bir şey varsa mutlaka onu var eden başka bir sebep vardır. Bu sebepler zinciri nereye kadar gider? İlk sebebe kadar gider. İlk sebepten bunu çıkarmanın bir yolunu arıyorlar. Yani determinist itki Nasıl üzerinden diyorlar? hareket ediyorlar anladığım kadarıyla. Nasıl? Determinist ilke üzerinden hareket e Tabii ki. Olur. Yani kesinlikle determinist ilke, ilke üzerinden hareket ediyorlar. Peki hocam. E mükemmel... Diyorlar ki bu zorunlu olarak bundan çıkacak. Başka türlü çıkmaz. Zorunlu bu, olarak bu çıkacak. Bu bir herhalde. şey değil mi hocam? Şimdi e, bu bir kendi tanımlamaları durumu değil mi? Yani en nihayetine determinist bir ilkeye girersen Hı -hı. bir tanımlama yapmak zorunda kalırsın. Ama mükemmelliğin içinde de determinist ilke olur mu? Yani mantıken çelişen bir kavram gibi geliyor bana. E, Gazali'nin yaptığı eleştirilerden bir tanesi de bu. Dediğin doğru Hasan. Yani e, mükemmel bir tanrı için zorunluluk, e, mükemmel, yani de, onun mükemmelliğine aykırı bir durum oluşturur. Yani evet, determinist doğru. ilki üzerinden yani. oraya gitmek mümkün değil. Çünkü yani, en mükemmel olan bir varala sen e, determinist ilki üzerinden gidemezsin. Bu bir. İkincisi evet. hocam, evet. Size, sanki e, Meşailer ve Farabi e, daha çok Aristo'yu anlamadan yeni Platonculuk üzerinden bir e, tanımlama yaptık öyle hareket ediyorlar. Aynen öyle. Be evet. Belki Aristoyu tanısaydılar e, biraz daha uzaklaşma imkanı olabilirdi. Olabilirdi. Evet, olabilir. Yani ben de orada şaşırdım. Normalde ben şöyle düşünüyordum. Belki Aristo e, okuyup öyle e, yola devam etmişler diye düşündüm. Ama sizin söylediğiniz yeni Plato, Platonculuk üzerinden devam etmişlerse o zaman aslında daha çok Platoya e, yakınlar. Benim kesinlikle, anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Aslında daha çok Eflatuncu bir bakış açıları var değil mi? Doğru. Aynen, zaten fazilet olsun, ida mesela ahlak ve siyaset olsun hep idealizm kavramı üzerinden evet. yol almaktadır. Ki zaten evet. bu kavramda anladığım kadarıyla Platon'un kavramı. Tabi, tabi, tabi doğru. Dolayısıyla Aristoteles'i aslında tanırken mantık üzerinden tanıyorlar. İlimleri kesin bir hani çerçeveye tasnife oturttuğu şekliyle tanıyorlar. Yani ilim tasnifi üzerinden ve mantık üzerinden tanıyorlar. Böyle seviyorlar, doğru. Ama aynı zamanda işte bu e, mutlak iyi'nin, e, mutlak iyi üzerine dediğimiz o eser, e, Fil, fil Hayrül dediğimiz, o eseri Aristoteles'e ait zannediyorlar. Teolojiyi, yine e, yeni Platoncu eser olan Esulücia dediğimiz teolojiyi Aristoteles'e ait zannederek okuyorlar. Bakıyorlar ki ya, Aristoteles tam bizim istediğimiz isim. Mükemmel bir üstad. Yani hem e, Eflatun'un görüşleri var onun görüşlerinin içerisinde. Hem Platoncu, yeni Platoncu görüşler var. Hem de bizim istediğimiz ma mantık ve bilimler tasdifini de yapmış. Aristoteles her şeyi biliyor. Mükemmel bir isim. O zaman bu bizim üstadımız. El Muallim'ül Evvel. Böylece aslında takip ediyorlar. E, ve bu kadar şeyi bilmiş olması, yapmış olması onu sarsılmaz bir otorite olarak gösteriyor. Ee, Müslüman filozoflar nesdin, nezdinde. Ee, Farabi'ye soruyorlar mesela Aristoteles'in zamanında olsaydın e, ne yapardın? Yani o mu büyük bir filozof olurdu? Sen mi iyi bir filozof olurdun? Diyor en, ki, iyisi, onun, en iyi öğrencisi onu, olurdum diyor. Yani. Aynen onun e, sevdiği, onun iyi bir öğrencisi olurdum diyor. Dolayısıyla bakın aynen. otoriteyi zaten kabul etmişler. Böyle olunca Aristoteles'in yanılma ihtimalini e, her zaman göz ardı ediyorlar. Yani o yanılmaz. Ki zaten, Hı -hı. ki zaten siz de şeyi dile getirmiştiniz. Mesela ben de onu sormuştum. Hani ay üstü alem, ay altı alem. Aslında çok da e, aristoluk bir durum değil. Yani o biraz da Ariston'un metafiziği tanımlamasıyla ilintili bir e, bakış açısı benim anladığım kadarıyla. Yani. Evet. Belki de burada biraz da o tanımlamadan dolayı meşayiler böyle bir ayüstü, ay altı alem kavramına yöneliyorlar. Yani ondansa mesela Plato'dan daha iyi faydalanabilirlerdi gibi geliyor bana. Doğru. Sanki Plato'dan çok fazla faydalanmak istememişler. Ama istemeyerek yeni Platonculuk üzerinden, Platon üzerinden hareket etmişler gibi geldi bana. Kesinlikle böyle, doğru. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olasın sana. Evet, e, burayı da geçelim. Ne demiştik? Farabi'yi meşgul eden ve onun e, daha çok üzerinde durduğu problem felsefe-din ilişkisi problemi. Farabi, Aristoteles felsefesini hakikatin tek doğru ifadesi olarak kabul etmekte ve kendine ait mille kavramını da bu çerçevede oluşturmaktadır. Onun projesi daha önce Kindi'de olduğu gibi her şeyden önce felsefenin Müslümanlar nezdinde meşruluk kazanması amacı taşımaktadır. Fakat Farabi'nin tavrı çok keskindir ve Kindi'den farklı olarak otorite poltuğuna tartışmasız bir tarzda felsefeyi yerleştirir. Farabi'nin tartıştığı pek çok problemin dini paralellerini görmek zor değildir. İşte bu faal aklın Cebrail'i olmasını söylediği gibi ee, yine vahyin faal akıl tarafından verilen ilham olduğunu söylediği gibi Dolayısıyla peygamber kavramını, nübüvvet kavramını e, filozof kavramıyla birlikte kullanıyor faal aklı Cebrail'le birlikte kullanıyor. Dolayısıyla Bir felsefe perspektifinden din yorumunu görebiliyoruz açık bir şekilde Farabi'de. Hocam bu konu üzerinde birazcık daha durabilir miyiz? Sizce yani e, Farabi burada, ıı, yani size gören nasıl, siz nasıl görüyorsunuz Farabi'nin bu görüşünü? Ben şöyle düşündüm. Eğer o zaman felsefe otorite ise, e, dinin, ıı, yani felsefenin manasını akli olarak onu algılama. Ama din daha büyük bir kavram. Hani algılayamadığımız şeyler de var. O zaman onları ne yapacağız, nereye koyacağız? Yani evet. felsefe otorite olması, çok riskli bir durum. Aynı zamanda kendisiyle bence çelişiyor. Çünkü mutluluk anlayışına bakıyoruz mesela. Diyor ki mutluluk diyor yani, er, mutluluğun en erdem tarafı yani en olgunluğu diyor ahirette yaşanır diyor. Madem ahirette yaşanıyorsa e, sen felsefeyi otorite olarak koyuyorsan bu dünyada da yaşanması gerekir. Bilmiyorum ben biraz şefki buldum. Ha, dünyada da yaşandığını söylüyor tabii de e, ama kesin anlamda yani saadetül kusva ifadesi mesela kullanılıyor e, felsefesinde. Bu ifade gerçek bir saadettir. O da tam cisimsizlik hali ve tam akıl hali. E, şimdi katı rasyonelisttir arkadaşlar. Farabi de, i̇bn Sina da çok katı. Yani Aristotelesi bile bu anlamda geride bırakmışlardır. Çok enteresan bir şekilde rasyonalistler Aklın, insanın yegane özü olduğunu düşünürler. Yani insan, zihin varlığıdır onlara göre. Hatta i̇bn Sina'nın meşhur uçan adam metaforu vardır hatırlayacaksınız. Ne der? Yani insanı şöyle bir düşünün der. İnsanın eğer Hiçbir duyusu olmasa dahi, yani hiçbir şeyi görmemiş, hiçbir şeyi duymamış, hiçbir şeyin kokusunu almamış, hiçbir şeyi tatmamış bir varlık olarak düşünün insanı. Buna şunu da ekleyin, hiçbir organı yok, bedeni yok insanın. Yine de böyle salt akıl olarak, salt zihin olarak insanı havada uçan bir balon gibi düşünün der i̇bn Sina. O yine de vardır, ben varım der diyor. İnsan kendi varlığının farkındadır der. Bunu niye böyle söylüyor sizce? Hı -hı. Bir özünün olduğunu mu düşünüyorlar? Yani özünün akıl olduğunu düşünüyor yani. İnsan dediğiniz şey duyular değildir, beden değildir. Bunların hepsini atın diyor. Geriye sadece aklı kalsın bilinci kalsın insanın insan o bilinciyle var olduğunun, insan olduğunun farkındadır diyor i̇bn Sina. bakın dolayısıyla aklı nereye koyuyorlar? Hani e, düşünüyorum o halde varım diyen modern felsefenin kurucusu Descartes düşünüyorum o halde varım, varlığını kanıtlarken nasıl ki düşünmeyi baz alıyorsa esas alıyorsa bu bile bu anlamda ikincil bir şeydir. Tam katı bir rasyonalizm değildir. Çünkü akıl sahibi olmakla düşünmeyi burada birbirinden yine ayırıyor Descartes. Eğer diyor düşünebiliyorsam varım. Yani düşünme faaliyetini eylem olarak gerçekleştirebiliyorsam ben o zaman var olduğumdan emin olabilirim. i̇bn Sina ondan yüzyıllar önce kişinin sadece aklının olmasının onun onu insan yapan onu işte varlık olarak e, tanımlayabileceğimizi söylüyor. Yani hiçbir şey yok. Duyusu duyusu yok, hiçbir tecrübesi yok mesela. Halbuki bu e, normal mi? Bana göre normal değil. Hocam... Bir insan ben olabilmesi için yani ben diyebilmesi için başkalarını da tecrübe etmiş olması gerekiyor. Hocam Değil bu mi? konuda bir şey söyleyebilir miyim acaba? Evet tabii ki hocam. Ee, hocam şimdi Descartes'in düşünüyorum o halde varım e, cogito ergo sum e, kavramında benim anladığım kadarıyla daha çok insanı merkeze alan insanı öznelleştiren bir durum var. Şimdi e, İbn-i Sina'daki bundan öte daha çok akla yönelik. Daha çok yani evet. akıl üzerinden hareket durumu var. Biraz farklı bir durum anladığım kadarıyla. Hı hı. Yalnız hocam ben e, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Faal akıl kavramı biraz kafamı kurcalıyor. Şundan ka e, kafamı kurcalıyor Çünkü e, Cebrail'le özdeşleştiriliyor burada anladığım kadarıyla. Faal aklı. E, şimdi evet. bu e, e, Faal akıl kısmı ben fazlur Rahman'da da gördüm. Özellikle e, İslamiyet'teki yenileşmeci hareketlerde de bunu çokça gördüm. Mesela Cebrail'i bir aracı olarak e, görmektense, bir cisim olarak görmektense, bir melek olarak görmektense e, peygamberlerin Allah ile e, doğrudan e, irtibata geçip faal akıl üzerinden vahiy e, kalbe intikal ettirmesi diye bakıyorlar. Şimdi bu bir e, aslında aradaki bağ koparma durumudur. Yani e, sanki biraz daha dini dünye birleştirme durumudur. Bana böyle geldi. Bu konuda ne hmm. düşünüyorsunuz? Faal evet. akıl var olan ben, bir şey mi yoksa üretilen bir durum mudur? Faal akıl mı? Faal evet. akıl e, tabii ki şeyin e, üretilen bir durum. Yani sistem sistem kurarken filozoflar kavram üretmek zorundalar. Bu kavramları yerleştirirken de e, var olan olgu, olgusal süreci de ele alıyorlar. Yani şimdi din bir olgu. Dinde ne var? Allah var, peygamber var, vahiy var. Şimdi bunu görüyor filozof. Buna inanıyor. Buna inanıyor. Ama diyor bunu benim bir sistem dahilinde epistemolojik anlamda, <gülüyor> mantıki <gülüyor> anlamda, rasyonel <gülüyor> anlamda kavramsallaştırıp izah etmem lazım. Bunu tamam. izah ederken işte bir, bir takım kavramlar üretiyorlar. İşte, faal akıl bunlardan bir tanesi. Şimdi, Aynen. Da, mesela yaratma fikrini nasıl ben açıklayacağım? Yani yoktan yaratma nasıl mümkün olabilir? E, filozoflar i̇şte ne yapıyorlar? Anlaştığım i̇şte, anlaştığım zorunlu anlaştığım. olarak taşma fikri üzerinden, sudur fikri üzerinden yaratmayı izah ediyorlar. Hem rasyonel olacak, hem yani bu evrensel, bu evrenin o fiziksel yapısını karşılayacak, hem de Dinin o inanç kısmını, nas kısmını da karşılayacak bir uzlaştırmacı sistem kuruyorlar. Hocam, ortaya çıkıyor şöyle diyebilir miyiz? Aslında dinin var olan ontolojik temelini epistemolojik temele indirgeyip oradan daha çok... E, felsefik bir düzleme, düzlem üzerinden açıklamaya çalışma. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı e, alıp da bir melekten e, falakla indirgemek demek onu ontolojiden çıkartıp bilgiye indirgemek ondan sonra da bilgi üzerinden dünya birleştirmek demektir. Zaten benim özellikle son dönemlerdeki bu e, çıkan tartışmalardaki e, İslam'daki genileşme kavramının Özellikle burada bu noktada kilitlendiğini görmekteyim. Çünkü eğer onu dünyevi bir tarza indirirse, bilgiye bilgi düzeyine indirirse o zaman onun üzerinde birçok oynama yapabilir. Çünkü onu ontolojisinden koparmış olacak. En büyük problem de buradan kaynaklanıyor. Zaten Fazıl da özellikle çakıştığı, daha doğrusu nasıl diyeyim... Böyle çapa gibi e, takıldığı nokta orası oluyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'ı kabul etmek istemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü onu kabul ederse bu sefer onu bilgi düzeyine indirgeyemeyecek. Dinin ontolojik e, bakış açısını e, aşamayacak. O zaman da e, söylediklerin hepsi havada kalmış olacak. Galiba Farabi ve e, taraftarları da, Meşe'ye hakkım da sanki biraz eden de etkilenmiş gördüğüm kadarıyla. Biraz daha o yönlü bir e, niyetleri var. Daha çok akıl üzerinde temellendirmeler yapmak için biraz da Aristoteles'e yönelme ihtiyacı duymuşlar gibi geliyor bana. Yok, Farabi için bunu söyleyemeyiz Hasan. Belki yani, Meşe'yiler için diyebiliriz ama Farabi için tam bir şey diyebiliriz. Farabi diyelim. de mesela Farabi'nin düşünceleri öyle kategorik ya da niyetli değil. Bahar abi e, hani, felsefeyi seven, okuyan e, ama dini ilimlerde çok fazla uzmanlığı olmayan, çok fazla iştigal etmemiş bir isim e, kendi felsefesini kuruyor. Çünkü sevdiği bu antik Yunan düşüncesinin, e, bu mantığın e, hakikat olduğunu düşünüyor ve buna dönük olarak nazari faaliyette bulunuyor. Yani kendisi teorik... E, faaliyette bulunup ne yapıyor? Yeni teoriler geliştiriyor. Ama bunu yaparken içinde bulunduğu coğrafyanın inanç sistemini de göz önünde bulunduruyor. Farabi için bunu söyleyebiliriz. Hocam, Yoksa işte e yani, e, mutezileden etkilendi, şöyle aklı yüceltmek istediği gibi bir takım niyetleri yok yani. Öyle. Tamam. O zaman benim üzerinde durduğum nokta aslında faal akıl. Yani faal, faal akıl e, Aristo'dan alırken o niyetli almamıştır. Fakat e, gördüğüm kadarıyla faal aklı e, daha çok ontolojik düzlemden kopartıp bilgi düzeyine dünya birleştirme anlamında kullandıkları için anahtar bir nokta olduğu için ben öyle demek e, istedim açıkçası. Sonraki dönemler için geçerli. Olabilir. Belki de sonraki dönemler. Çünkü doğru faal, olabilir. De, faal aklın e, cismi vardır yani. Çünkü hmm. bütün gezegenler hani hem cisimsel olarak hem gayesel olarak varlar ay üstü alemde. Zaten ay dediğimiz mefhum faal aklı temsil ediyor. Sınır olduğu için. Onuncu akıl ay. Ayın altı ve ayın üstü. Anladın mı? Dolayısıyla Aynen. bir cismi de var. Ay dünyayı yöneten uydu, dünyanın uydusu ay olduğu için aya böyle bir şey veriyorlar yani fonksiyon veriyorlar ama orada tabii ayın cisminden ziyade onun faal akıl olup Eee Cebrail'i temsil etmesi söz konusu şeyde Farabi'de. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi bayağı zamanımız ilerledi. Farabi'nin mutlulukla ilgili görüşlerinde şöyle kısaca hemen ben buradan okuyarak geçeyim. Farabi'nin temel felsefi ilgisi dedik ahlak, siyaset ve genel olarak insan konularında yoğunlaşmış. Bu açıdan Farabi felsefesinin merkezi kavramı mutluluk yani es-saadedir. Bu kavramdan hareketle sistemini tahlil etmek mümkün. Farabi'ye göre her bir varlık türü belli bir teleolojik işleyiş içerisinde kendi türsel formuna doğru gelişiyor. Aristoteles'in görüşüdür bu. Ve o formun gizil olarak sakladığı yani potansiyel olarak, kuvve olarak sakladığı şeyi gerçekleştirme çabası içerisinde olur. Bir elma tohumu elma ağacı olmak ister. Bir insan yavrusu da insan olmak ister. Ama insan olmanın buradaki temel özelliği nedir? Akıl varlığı haline gelmektir. Yani çünkü onun özünde akılsallık olduğu için. Şimdi bu bir yetkinleşme çabasıdır Farabi'ye göre. Yetkinleşme de aynı zamanda ahlaken iyi olmayı içerisinde barındırır. Yani her varlık kendi türsel formuna doğru, o gayesine doğru geliştiriyorsa kendisini aynı zamanda bu onun iyi olduğu anlamına geliyor. Eğer geliştiremiyorsa, o gayeden sapıyorsa veya o gayeye doğru gidemiyorsa kötülük anlamına geliyor bu. Dolayısıyla insanın akıl varlığı haline gelme e, çabası Farabi'ye göre aynı zamanda onun ahlaki bir varlık olduğunu, ahlaken iyi olduğunu ifade ediyor. E, i̇nsan türüne özgü yetkinlik, düşünme ve konuşma yani nut yetisi Burada mantık kavramıyla nut kavramını da e, bakın ne yapıyor aslında tek başına bir kavram üzerinden izah etmiş oluyor çünkü Nutuk hem insandaki konuşma e, özelliğini hem de düşünme özelliğini yansıtıyor ve mantık kuralları bize doğru düşünmeyi ve doğru konuşmayı öğreten bilim olarak e, kendisini e, gösteriyor Farabi burada mantığın önemini ön plana çıkarmış oluyor ve diyor ki aslında insanın gayesi onun yetkinliği doğru düşünmek ve doğru konuşmaktır bu da neyle mümkündür? Aslında mantıkla mümkündür. Yani mantığa bir özel yer vermiş oluyor. Ona göre her insan doğal olarak iyi kabul ettiği şeyleri ister. Onlara yönelir ve onları elde ederek yetkinleşmeye çalışır. Bu anlamda her insani davranış iyi olanı amaçlamaktadır. İyi varsa en iyi de vardır, mükemmel varsa en mükemmel de vardır bu anlamda. Mutluluk en yüksek insani yetkinliktir. Yani bir insan mutlu olmuşsa artık o kemale ermiş demektir. Peki mutlu olmak ne demektir? Mutlu olmak kendine kendi kendine yeter hale gelmektir. Yetkinliğin zirvesi demektir. Bu işte tanrı sallaşmayla da alakalı. Hani tanrı Tanrılık vasfı nedir? Hiçbir şeye ihtiyacı olmamak, hiçbir şeye muhtaç olmamak. Ee, hemen Antik Yunan'dan bir e, anti parantez, bir e, ahlak felsefesine de buradan götürme, götürmek istiyorum sizi. Ee, kinikler var, köpeksiler. Diyojen bunların en önemli temsilcilerinden birisi. Sinoplu Diyojen. Nerede yaşıyordu? Fıçının içerisinde. Neden bunlara köpeksi diyorlardı? Çünkü bir köpek gibi küçücük bir yerde, bir kulübede e, çok az bir e, mama yiyerek yani Ölmeyeceğini, ölmemek adına bir takım ihtiyaçlarını sağlıyordu ve barınmak için de küçücük bir kulübe ya da bir fıçıyı kullanıyorlardı. Buradaki gaye neydi? Bu insanların gayesi neden böyle yaşıyorlardı? Çünkü onlara göre ahlaklı olmak demek Tanrı'ya benzemek demektir. Tanrı'ya benzemek demek hiçbir şeye ihtiyacı olmamak demek. E ama insanın mutlak surette bir şeye ihtiyacı var. O zaman hemen Platon'un sözü akla gelsin, daha az şeye ihtiyaç duymak. Yani hiçbir şeye değil de daha az şeye ihtiyaç duymak. İşte bu görüşten etkilenmiş olan Farabi de insan için mutluluğun ne anlama geldiğini söylüyor, işte kendi kendine yeterlilik anlamına geldiğini söylüyor ve insan kendisine ne kadar yeterse o derece mutlu olur diyor. Hocam hatta makalede diyor ki hmm. e, dakika, e, buna göre diyor bir şey başkalarına ihtiyaç duymaksızın kendi başına var oluyor ve varlığını devam ettiriyorsa onun yetkin hmm. ve mutlu olduğunu söyleriz. Yani evet. sizi söylediğiniz ama hani bu çok e, yani ben biraz farabiye eleştirdim. buralara soru işareti koymuştum. Aslında siz söylediniz. Kendisi bir rasyonelisttir diye. Evet, evet. E, ve bugün hocam bir, biriyle konuşmuştum. Dedi ki bana mesela kendisi biraz kendini şey olarak böyle modern olarak tabir ediyor. Ben hani her şeye yetiyorum. Yani Tanrı'ya niye ihtiyaç duyayım ki? Yani aslında bu aynı nokta bence. O, o pozitivist bakış. Pozitivist bakış aklın her şeye gücünün yettiğini düşünür ve bu anlamda Tanrı'yı var eden şeyin de insan aklı olduğunu düşünür. Hatta şu anda pozitivistlerin amacı işte ölümü ortadan kaldırabilecek bir takım yenilikler e, geliştirmektir. E, i̇şte yapay zeka çalışmaları bununla alakalı, yapay organ çalışmaları bununla alakalı. Ama e, hocam mesela bu değil. Şey. Şey... Ama Farabi'nin söylediğinde mesela bir tanrı var. O tanrı çok yetkin, çok mükemmel. E, ben de işte bir e, varlık olarak, bir insan olarak e, bende de bir tanrısal özellik var. Nedir bu? İşte akıl. Dolayısıyla ben bu aklımı geliştirerek ne yapmam gerekiyor? Tanrı'ya benzemem gerekiyor. Çünkü bana verilen gaye bu. Onlar öyle inanıyor. Farabi böyle düşünüyor. Yani insanın gayesi akıllsallığa ulaşmak. Akılsallık demek tanrısallık demektir yani. Ama burada da yine ihtiyaç duymama hayır, hayır. arzusu var. Hayır. hayır. Ben öyle yani, biraz Tanrı'ya ihtiyaç duyayım, Tanrı'ya ihtiyaç duymayım söz konusu değil. Zaten Tanrı'nın öyle bir müdahalesini de zaten e, kabul etmiyorlar biliyorsunuz. Farabi ve ondan önceki e, Antik Yunan düşünürleri. Yani Tanrı kendisinden zorunlu olarak varlığın taştığı bir akıldır. Bu kadar. Evet. Farah abi buna her şeyi evirip çevirir diye e, ekliyor. Tanrısal bir özellik olarak. Ama e, yani bana yardım eden odur. Sadece faal aklın müdahalesi var burada. Ama faal aklın müdahalesini kazanmak da yine kişinin kendi çabasıyla alakalı. O entelektüel çabasıyla alakalı. Dolayısıyla bunun dışında Tanrı'ya ihtiyacım var, Tanrı'ya ihtiyacım yok gibi bir şeye girmiyorlar yani. Öyle bir, söz, bir durum söz konusu değil. Hocam, Hı -hı. E, biraz önce dile getirdiniz. Aslında benim de çok merak ettiğim bir nokta. E, pozitivistlerin geldiği aşama özellikle transhumanizm e, yeni çağ verilen isim olarak diye geçer. E, hakikaten buraya nasıl geldiler hocam? Yani e, biz Mantık dedik, akıl dedik ama hmm. o işlev e, buraya kadar getirmemesi gerekirdi. Yani pozitivizm nasıl bu kadar aşama kaydetti, nasıl bu aşamaya kadar gelebildi. Özellikle transhumanizm dediğiniz, biraz öncesin bahsettiğiniz aşamalar eğer söylendiği gibi ise gerçek anlamda çok farklı durumlar yaratılabilir. Yani insanın artık bir nevi kendisini modifiye etme durumu ortaya çıkacak. Yani biz Doğru. bu aşamaya e, mesela şu an yaşadığımız dönem postmodern dönem diyoruz. Hı -hı. Değerlerin alt üst edildiği dönem diyoruz. Güzel. Ama transhumanizm nasıl bir dönem olacak? Yani e, buranın e, fikri altyapısı ne? Transhuman, e, pozitivizmde değerler dedik. Ama, ama transhumanizmde artık değerlerin ötesinde. insanın kendisiyle oynaması artık e, devreye girecek. Bu konu hakkında fikrinizi almak isterim açıkçası. Evet i̇sterim. yani bana göre bana göre şu anda yapılmak istenen insanın bir yani robot gibi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Yani insan kendi kendisinin aleyhine çalışıyor şu anda. Aynen. Bilim kendi aleyhine çalışıyor insanın. Ya biz robotsak o zaman yani bu bilgisayar işlemi gibi bir şeyse yani robottan bir farkımızın olmadığını iddia ediyorsak o zaman yaşamanın bir anlamı yok. Yani bize bir ihtiyaç kalmayacak. İnsanlar... Yani tamamıyla eşyalaşıyoruz, nesnedeşiyoruz. Yani eşyalaşıyoruz, nesnedeşiyoruz Aynen. o zaman bir ihtiyaç kalmayacak. Halbuki işte e, yani niyet nedir, duygu nedir değil mi? Yani bu rasyonel, rasyonelliğin içerisine, bu düşünce zincirinin içerisine insan hiç mi duygu katmıyor? Hiç mi inanç katmıyor? Hiç mi ne bileyim e, his katmıyor? Elbette katmıyor. Ahler, katmıyor. Yani. Yani bütün bunları katıyor zaten insan. Yani herkes belki bir fabrikayı düşünseniz bile mesela hep aynı hareketi yapar fabrika işçileri. Gelin ellerinde bir şey vardır, kapak vardır, sıkıyorlardır. Ortaya ürünler hep aynı olarak çıkıyordur ama o fabrika işçilerinin çalışırken, o kapağı sıkarken ki niyetleri, düşünceleri acaba hep aynı mı? Şimdi aynı diyorsanız işte insan o zaman robot oluyor. E farklı diyorsanız ki farklı yani herkes aynı nedenlerle çalışmıyor. Herkes aynı özveriyle çalışmıyor. Herkes Birisi mutlu olarak çalışıyor. Birisi kızgın olarak çalışıyor. Biri kapağı sıkarken e, belki kötü niyetle sıkıyor. Birisi kapağı sıkarken özveriyle, fedakarlıkla sıkıyor. Dolayısıyla insanların Yaptığı hareketler her ne kadar aynı olsa da insan düşünceleri bazen aynı sonuçları da çıkarmış olsa da hepsinin içerisinde farklı oranlarda niyetler, farklı duygular yer alıyor. Aslında insan-insan yapan şey de bu. Yani dinde de bu var. E, amellerin niyetlere göre olması ya da işte niyetlere göre amellerin ortaya çıkıyor olması tamamen bununla alakalı bir şey. Yani Herkes ben, çalışıyor ama kimi para için çalışıyor. Hocam özellikle... Kimi bir sorumluluk olduğu için çalışıyor. Kimi Allah rızası için çalışıyor. Şimdi hepsi çalışıyor ama bakınca. Evet. Özellikle ben bu e, transhumanizm denilen olgunun biraz ütopya olduğunu düşünüyordum. Daha çok fikri düzlemde e, dile getirildiğini düşünüyordum. Çünkü... E, yani Kartezyen felsefeyle başlayan bir e, pozitivist akımla birlikte e, zaten fikri olarak bu dile gelmişti. Ama hmm. bunun uygulamalarını artık bilim ve teknolojiyle yapmaya başladılar. Problem evet. orada çıkmaya başladı. Yani evet. eğer bu gitgide e, gerçek anlamda o ütopya e, ete kemiğe bürünürse o zaman e, insani değerlerimizin bütün hemen hemen çoğunu e, kaybedeceğiz. Çünkü atamamıyla nesneye dönmüş olacağız. Burada yani... E, nasıl bir buna karşı nasıl bir yol bulabiliriz nasıl bir ee, e, bence e, işte bu üretebiliriz aşamadığı noktalar var yani aşamaz da ya yani insanın evet. duygu varlığı olması e, aşılamaz bir durum yani ben de ütopya görüyordum bunu ama işte teknolojiyle birlikte farklı farklı durumlar oluşmaya başladı. Özellikle nesne anlamda. Yani mesela e, günümüzdeki ameliyatlardan tutundan e, özellikle tıp alanında e, baya bir ilerleme kaydedildi. Hatta düşünüldüğü gibi ise belki de bizim bilmediğimiz birçok yeni farklı... E, ne benim bilimsel gelişmeler vardır da onlar zaman içinde ortaya çıkacaktır. Hani bu onu ete kemiğe büründürür mü? Yani gerçekten öyle bir çağa giriş yapar mıyız? Belki 100 sene sonra olur bilmiyorum. Ama öyle, öyle bir şey olur mu? Yani bu çalışmalar çok uzun zamandan beri var. 100 senedir devam eden çalışmalar bunlar. Henüz öyle bir aşamaya gelinmedi. Yok. Aksine... Aksine yani mesela insanlığı çok basit virüsler esir almaya başladı gördüğün gibi yani. Aynen. <gülüyor> aynen. Pandemi. Yani insanlar aynen. bu sefer toplu toplu ölmeye başladılar. Ee, ömürleri kısalmaya başladı uzamak yerine. Dolayısıyla bu ütopya olmaya devam ediyor. Edecek de öyle görünüyor. Ha, yani o konuda ben de size hak veriyorum. Mesela hani ben de ütopya olarak bakıyordum. Özellikle hani e, Fukuyama'nın e, bahsettiği Tarihin sonu tezinde de dile getirmiş. Yani tarih ilerlemeci bir e, mantıkla hareket eder ama gerçek hayatta öyle bir şey yoktur. Öyle bir yani şey yok. yok öyle bir şey yoktur. Yeri geldiğinde e, geriye hmm. adımlar atarsın. Zaten şu an yaşadığımızda evet. aslında tarihte bir gerilemedir. E, evet. Biraz da bana o yüzden ütopya geliyordu ama teknoloji ilerle, bayağı bir ilerlemeye başladı. Mesela bundan 100 sene önce İspanyol grubi e, belki senelerce sürmüştü ama şu an e, gördüğüm kadarıyla belki birkaç sene içinde ki inşallah olur. Belki bu pandemiye bir çözüm bulunacaktır. Bilim buradan hareketle bir ivme kazanırsa dediğimiz gibi bu transhumanizm olayına giriş yapabilir mi? Veyahut da bunun mesela bu pandemiye çok çabuk bir süre içinde çare bulunursa bunun dine olan etkisi ne olacaktır? Bunları da aslında konuşmak gerekiyor. Gerçi biraz fazla yani, zamanınızı aldık. Başka, bir, e, başka bir zaman olursa o Şimdi da olur. Aile bir soru sormuş bana. Hemen ona bakıyorum. E, hocam demiş Ay altı alem ve ay üstü alemi, Platon'un idealar ve yansımalar dünyası felsefesine benzetebilir miyiz? Ay altı alem ve ay üstü alemi, biz Platon'un idealar ve yansımalar dünyasına onun gibi bir şey mi? Ee, evet yani bir nevi öyle ama tam anlamıyla öyle değil. Ee, i̇dealar alemi Platon'da e, tamamen akılla alakalı zihin dünyasını ifade ediyor kavramsal bir dünyayı ifade ediyor içinde yaşadığımız dünya ise bir anlamda cisim kazanmış olan ideallardan pay almış gölge yansıma bir alemi ifade ediyor ama ay üstü ay altı Alem bir kozmoloji bu taatlam Yustan kalma bir kozmoloji hepsi cisimsel alem bunların ama işte ayüstü alemdeki hareket özellikle devirsel bir hareket olduğu için dairesel bir hareket mükemmelliği sembolize ediyor. Bu mükemmellik de tanrısallığı sembolize ediyor. Ayrıca kategorik bir varoluş var evrende onu izah etmek için tanrıdan çıkan varlıklar olarak izah etmek için kurgulanmış. Ama ay üstü alemi ay üstü alem yapan şey tamamıyla orada bir değişim ve bozulun bozuluşun Gözlenmemiş olması. Ay altı aleme nazaran. Dolayısıyla ideal e, idealar felsefesine bir anlamda benzese bile tam anlamıyla öyle bir şey değil. Evet, e, konuyu çok dağıtmadan devam edelim. Hocam ben de hemen mutlulukla alakalı bir soru sorabilir miyim? Tabii Merve. Hı. Hocam şimdi Farabi bir Müslüman filozof olarak e, e, peygamber e, fal akılla İttisale geçiyor yani farıldan müftürek bir vahiy alıyor peygamber o zaman e, farabi'nin te, mutluluk teorisine göre o peygamber erdendi bir insan ve mutluluğa ulaşmıştır hı hı, evet. ama e, teorisinde diyor e, teorisine göre öte dünyada elde edilir mutluluk e, peygamber nasıl bu dünyada elde ediyor o zaman bedeniyle beraber tam anlamıyla elde etmiyor ya. peygamber için de aynı şeyi söylemiyorum ama peygamber şu an e, peygamber hayatı boyun e, peygamberliğini aldığı süre boyun aldıktan sonra faal akıllı sürekli itibatta ama bedeniyle itibatta yani mutlu bir aynı insan. şey insan için de söylüyor yani insan yani peygamberler değil filozoflar da e, ne yapabilirler faal akılla hikmetal kurabiliyorlar e, dolayısıyla onlar da sınırlı olsa da mutlular ama e, cisimsizliği, bedensizliği bu dünya için düşünemeyeceğimiz için onu da biz mutluluk say saymak zorundayız diyor. E, dolayısıyla faal akılla iktisal kurmuş olmak bu dünyada yaşanılabilecek en büyük mutluluk insan için. Hı. Ama gerçek mutluluk nedir? Hani yine o cisimsizliği vurgulamak istiyor ya. Gerçek mutluluk ölümden sonra diyor. Yani e, tam Hı. anlamıyla cisimsiz olduğumuz zaman. Tam anlamıyla Tanrı'ya yaklaştığımız zaman, Tanrısal evrene gittiğimiz zaman, ay üstü evreni düşünürsek mantık bu, yani mantalite bu. Anladım, anladım. Tabii, bozuluş aleminden sıyrılıp çıkmak önemli burada. Eflatun'un felsefesine yakın. Evet, beden ve genel olarak madde meşayi gelenekte her ne kadar özü bakımından kötü değilse de, tamlığa ve mükemmelliğe engel teşkil eden bir noksanlık belirtisidir. Dolayısıyla insanın kemal noktası olan en son mutluluk ancak öte dünyada gerçekleşir. Farabi'nin ahlak sisteminde maddi olanın aşılması mistik bir yüz çevirme değil, insanın bir irade varlığı olarak bu alana nüfuz etmesi, metafiziksel özü doğrultusunda onu çekip çevirmesi, ve ona bir şekilde katılmasıyla mümkün olmaktadır. Yani maddeyi, bedenini insan inkar etmemeli e, farabi sisteminde. Ne yapacak? Onun ne olduğunu gerçekten kavrayacak teorik anlamda ve pratik anlamda ve onu çekip çevirecek. Şöyle, aklı bedene hakim kılacak. Bedenin o işte nefsani arzularını akla hakim kılmasına engel olacak. Arab'inin beden-ruh ilişkisi açısından söylediği şey bu. Akıl bedene hakim olursa sıkıntı yok, teorik anlamda ve pratik anlamda insan mutluluğa doğru gidebilir. Ama beden işte akla hakim olursa o zaman mümkün değil, insan akli ve ahlaki erdemleri yakalayamaz. Farabi biliyorsunuz mehat meselesi konusunda daha ileri bir noktaya temas ediyor ve kendince şunu söylüyor diyor ki faal akılla iptisal kuramamışsa bir insan o zaman bedensel bir varlık olarak değerlendirilir bedensel varlık olmak ne demektir onu ona göre ya insan şey ya bitkisel ya da hayvani bir nefistir dolayısıyla bitki ve hayvan nasıl bir muamele görüyorsa öldükten sonra o insan da aynı muameleyi görür. Daha iddialı bir şey yani. Dolayısıyla onların olmayacağını yok olacaklarını iddia ediyor. Bir insan eğer akli anlamda o gayesine ulaşıp faal akılla ittisal kurmamışsa. Evet, Farabi'de mutluluğun ön şartı felsefi etkinliktir. Tüm teorik ve pratik bilimleri insana kazandıran mantık bilimi mutlulukla bu anlamda irtibatlıdır. Çünkü felsefeye de neyle gidiliyor? E, mantıkla gidiliyor. Şimdi ilimlerin sınıflandırılması, İhzaül Uluğum isimli eserinde ilimleri nasıl ta tasnif ediyor? Hemen bakalım. Dil ilimleri, önce sarf, nahiv, kitabet, kıraat, aruz gibi... Sonra mantık ilimleri, organonun kapsamında yer alan kitaplar. Matematik, ona göre işte aritmatik, geometri, optik, astronomi, müzik, mekanik, bunların tamamı matematik bilimlerdir. Bakın müziği de burada sayıyor. Fizik felsefesi, fizik, sema ve alem, kevn ve fesat, oluş bozuluş bakın dikkat edin. Meteoroloji, Madenler, bitkiler ve hayvanlar kategorik olarak var, varlıkları da fizik felsefesi içerisinde sayıyor. Metafizik ise nedir? İlimlerin ilkeleri ve mücerret cevherler kısmını ifade ediyor. Bir de medeni ilim var. Burada fıkıh ve kelamdan söz ediyor. Çeşitli şekillerde tasnif ettiğini görüyoruz ama en bariz tasnif bu arkadaşlar. Halbuki biz Kindi'de ilim tasnifini aslında Platon'a ya da Aristoteles'e daha uygun bir şekilde görmüştük. Neydi oradaki temel tasnif? Hatırlayacaksınız. En üstte metafizik, ortada matematik, altta fizik. Fizik, işte bu cisim alemini temsil eden, araştıran, anlayan, açıklayan bilim. Matematik, ondan yapılan soyutlamalarla yapılan bilim metafizik ise cisimsiz varlık alemini inceleyen ilahi bir ilim alanı idi ve metafizikle fizik arasındaki irtibatı da matematik yoluyla ne yapabiliyorduk keşfedebiliyorduk kendi de Evet arkadaşlar bu haftalık bu kadar şimdi ben kısaca size Tekrar söz vereyim. E, konuşmak isteyenler, katkı yapmak isteyenler, sorusu olanlar lütfen e, sorsunlar. Evet, e, vaktimiz de zaten e, çok geçti. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür i̇yi akşamlar, ederim. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar, iyi akşamlar arkadaşlar.